Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Esselamu Aleyküm. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biraz evvelde ifade edildiği üzere şehit Kamillerin, Şahin Beylerin, Şehitlerin, kahramanların diyarı Gaziantep'mizde bulunmaktan en büyük bahtiyarlığı duyuyoruz. Cenab-ı Allah'a şükürler ediyoruz. Burada çok kıymetli Nurdağlılar, Gaziantep'liler olarak bu misafirperverliğinizden, bu sıcak karşılamanızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Tabii ki kıymetli protokol mensuplarına başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere teşekkürler ediyorum. Bu programın organizasyonu ve burada yapılan bu hizmetlerden dolayı sağ olsunlar, var olsunlar, Allah kendilerinden razı olsun. Ve tabii burada depremin acılarını halen yaşayan kardeşleriniz olarak sizlerle birlikteyiz. Sizler burada birinci elden Aynel yakın bir şekilde bu acıları yaşadınız, bizler de aynı acıyı gerçekten de yüreklerimizde Türkiye'nin dört bir yanında 85 milyon olarak hissettik. Bir kez daha bu depremde, bu felakette ahirete irtihal eden bütün vatandaşlarımıza, kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Cenab-ı Allah onları şehitlik mertebesine inşallah kabul etsin, şehitlerle birlikte haşretsin. Ve geride kalan yakınlarına da onları şefaatçi eylesin. Elbette yaralı kurtulan bütün vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Bütün depremzedelerimize Cenab-ı Allah yardım eylesin, selamete çıkarsın. Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun. Ve Cenab-ı Allah ülkemize, milletimize bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Bununla gelmiş geçmiş olsun inşallah duasını yapıyoruz. Elbette ki burada biraz evvel kıymetli Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi bir sene içerisinde tamamlanacak olan konutların iş yerlerinin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bu konutların iş yerlerinin bir an evvel tamamlanması ve inşallah sizlerin de yeniden yaşama kaldığınız yerden devam etmeniz için Cenab-ı Allah'a dua ediyoruz. Bütün emeği geçenlere teşekkürler ediyoruz. Değerli Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürler ediyoruz. Devletimize minnettarız. Bir an evvel bu hizmetlerin tamamlanıp, bu konutların, bu işyerlerinin tamamlanıp sizlere teslim edilmesi için dua ediyoruz, temenni ediyoruz. Bir kez daha hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Toplantımız hayırlı olsun, açılışımız hayırlı olsun. Ramazanınızı da tebrik ediyorum, Cuma'nızı da tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olunuz. Eslamu aleyküm. Çok teşekkür ederim. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Arbakana çok teşekkür ediyorum.